Gençler selamlar ben sevmeyle hoca sevmeyle hoca matematik kanalındasınız arkadaşlarım ayete kampımıza kaldığımız yerden son sürat devam ediyoruz Nerede kaldığımızda hemen hatırlatayım karmaşık ya da kompleks sayılarda arkadaşlarım hem ekranda görüyorsunuz hem de şöyle kitabımızda 25, 26 ve 27. sayfaların bugün sizlerle beraber işleyeceğiz bugünkü istihkakımız bu sevgili gençler evet Comp kitabını edinmek için de açıklama kısmında satış linki mevcut arkadaşlarım. indirme PDF PDF indirme linki de oraya bırakıldı. Orada mevcut bulabilirsin. Ve benle beraber dersi takip edebilirsin. Bugün yine güzel bir ders işleyeceğiz. Karmaşık sayıları en başından itibaren ele alacağız. Karmaşık sayıların nereden geldiğine de değineceğiz. Neden böyle bir sayıya ihtiyaç duyulmuş bunu da açıklayacağız arkadaşlarım. Daha sonrasında sorularını çözüp cilasını çekip siz artık testlere doğru uğurlayacağız. Evet, hazırsanız, abone olduysanız, bildirimler açtıysanız, videoyu beğendiyseniz videomuza, dersimize başlayalım. Evet, ikinci dereceden denklemler dedik, ikinci dereceden denklemleri bitirdik, karmaşık ya da kompleks sayılar diyoruz. Şimdi öncelikle buraya size güzel bir not da bıraktım. Gençler, Cebir'in esas teorimi der ki, Eninci dereceden bir polinomun n adet kökü vardır. Şimdi cebirin esas teoremi bu. Cebirin esas teoremi. Şimdi ee, ne demek yani? Hani bu kadar önemli de bir isim takmışlar esas teorem yani cebirin esas teoremi. Teoremin anlamını ise mantık dersinde görmüştük. Teorem kelimesinin anlamını gördük mantık dersinde. TET kitabında mevcut kanıtlanabilen bilimsel önerme demiştik biz ee, teoreme. Demek ki. Yukarıdaki ifade bir teoremse, Cebrin Esas Teoremi, isminde bile teorem var. Teoremse arkadaşlarım bu kanıtlanabilir. Demek ki yukarıda bahsedilen cümle kanıtlanabilir. E peki biraz o zaman sorgulamaktan zarar gelmez. Bu teoremi biraz irdeleyelim, bu teoremi biraz kurcalayalım. Çünkü bizim için çok önemli bilgiler ihtiva ediyor. Evet gençler. 2x8'i 4, kaçıncı dereceden arkadaşlar 2 x 4? Birinci dereceden. Doğru mu? Peki bunun kökü ne? 2 2, 2 4'te, x 4te 4 x gördüğümüzde 2 yazarsak sonuç 0 olur sağlar. x 5 kaçıncı dereceden 1. dereceden ve kökün arkadaşlarım 5. x kare 4 ikinci dereceden olduğunu herkes biliyor. Kökleri ise 2 ve artı 2 iki tane kökü olduğunu görüyoruz. x kare eşittir 0 derecesi 2. Normal şartlar altında diyoruz ki çözüm kümesinde sadece bir tane eleman var o da 0. Yani bunun çözüm kümesi şudur. Şu denklemin çözüm kümesi budur. Ama iki tane kökü var. Ve bu kökler birbiriyle çakışıktır diyoruz. Ve bu kökler arkadaşlarım sıfır ve sıfırdır. Çözüm kümesine yazınca bire düşüyor. Ama çözüm kümesinin eleman sayısı bir oluyor. Pekala yani şunu anlamamız gerekiyor burada. Bunu görelim diye yazdırdım bak bunları. Birinci dereceden bir tane kökü var. Birinci dereceden bir tane kökü var. İkinci dereceden iki kök var. İkinci dereceden iki kök var. Bunların hepsi bu şekilde. O zaman eninci dereceden olacaksa en tane kökü olacak. O garanti. Tıpkı cebirin esas teoreminin dediği gibi. Eninci derecedense en tane kökü vardır. Peki kare artı 1 kaçıncı dereceden? 2. Peki gelin bunun köklerini yazalım hadi. Hadi bana yazabilecek bir baba yiğit çıksın ve bunun kökleri şu ve şudur desin. Çat badanak. Şimdi tabii ki diyebilenler illaki çıkacaktır aramızda. Özellikle karmaşık sayıları bilenler. Şimdi tabii doğal olarak cebirin esas teorimi bunu söylüyor. Ama bizim, bizim bu denkleme iki tane kök bulmamız gerekiyor. Yani, birinci dereceden en tane kök varsa, ikinci dereceden iki tane kökü olacak. E şimdi, x kare artı bir denklemini ben sıfır eşitlersem, x kare eşittir eksi bir olacaktır. E şimdi, reel sayılarda çözüm yapıyoruz. Reel sayıları biliyoruz. Reel sayılar dışında başka bir sayı olmadığını düşünüyoruz. Ama karesinin negatif olan bir sayı, karesi eksi bir olan bir sayı nedir? Böyle bir şey var mı reel sayılarda? Yok. Hatta böyle bir denklem gördüğümüz zaman ne diyoruz? Reel sayılarda bunun çözümü yok diyoruz. Peki, o zaman Madem cebirin 1in esas yorumu eninci dereceden bir denklemin en tane kökü var diyor. İkinci derecedenin iki tane olabilmesi için demek ki reel sayılardaki bizim kullandığımız sayılar bu denklemin çözümüne yetmiyor arkadaşlar. Ki zaten sayıların hepsi bir ihtiyaç dahilinde çıkmıştır ortaya. E bu yüzdendir ki önceden öncesinde işte rakamlar sadece ihtiyacımız olan sayılar bulunmuş. İşte 1 ve 2 gibi sadece 1 ve 2'yi bulmuşlar mesela mono ve di demişler sonrasında çok demişler, poli demişler. Örnek veriyorum mesela benim 10 tane koyunum var, evcilleştirmişim veya işte 10 tane geyik yakalamışım, evcilleştirmişim. Sen de 50 tane geyik yakalamışsın, evci, evcilleştirmişsin. Sen bana söylüyorsun diyorsun ki eski zamanlarda ya hocam senin ne kadar e, hayvanın var? Ben diyorum ki poli. Yani çok çok tane hayvanım var. Peki senin kaç tane var dedim? Sen de benim de çok. Yani e, bu kadar sığyken işte bunlar bunlardan ihtiyaç duyulduğu için ortaya doğal sayılar çıkıyor bire i̇şte birebir eşleme yoruyla sayılabilsin diye daha sonrasında ortaya tam sayılar çıkıyor daha sonrasında rasyonel sayılar elde ediliyor daha sonrasında irrasyonel sayılar ortaya çıkıyor daha sonrasında tüm bunlar birleştirdiği birleştirildiği takdirde reel sayılar diyoruz buna ama bu denklemi çözebilecek bir baba reel sayı yok Reel sayı olmadığı için de demek ki diyoruz ki artık yeni bir şeye ihtiyaç duyma vakti gelmiştir yeni bir şeye ihtiyaç duyuyoruz artık yeni bir sayı ortaya çıkma vakti gelmiştir peki nedir? Çünkü biz reel sayıları iyi veya kötü sayı doğrusu üzerinde gösterebiliyorduk. Bu yeni çıkacak olan sayı, sayı doğrusunda olmamalı. Çünkü sayı doğrusundaki hiçbir sayının karesi negatif olamaz arkadaşlar. Ama burada karesi negatif olan bir sayıya ihtiyacımız da var. O halde diyoruz ki sayı doğrusu aslında bakarsanız gerçek diyoruz, reel diyoruz, gerçel diyoruz. Yani bunların hepsi gerçek anlamını taşırken sevgili arkadaşlarım. Bu sayıya sayı doğrusu üzerinde olmadığı için... Sanal bir sayı diyoruz. Bu yüzden de sanal sayı birimine ihtiyacımız oluyor. O halde sevgili arkadaşlarım biz diyoruz ki madem karesi negatif olan bir sayı yok. Karesi negatif olan sayıyı tanımlayalım. Hatta karesi eksi bir olan sayıyı tanımlayalım. X kare eşittir eksi bir ise biz bu x'e sevgili arkadaşlarım i diyelim diyoruz. Böylelikle i'nin karesi eşittir eksi bir. Neden i demişler? Çünkü e, yanlış hatırlamıyorsam Fransızca kökenli bir kelime olması gerekiyor. Imaginer kelimesi. Ve imajinerin baş harfi olan i'yi vermişler. İmajiner sanal demek sevgili gençler. Hatta lol oynayanlar falan varsa orada imagine dragons diye bir e, müzik grubu var. Onların yaptıkları lol'ün müziklerini onlar yapıyorlar. İşte sanal ejderhalar gibi sanal dragonlar gibi. İmajiner aklınıza gelsin. İmajiner arkadaşlarım sanal demek. Böylelikle sanal sayı birimi olan i'yi de tanımlamış oluyoruz. O halde ben. Şimdi yukarıdaki denklem için yani x kare artı 1 eşittir 0 için iki tane kök bulma zamanım geldi. Madem ki i kare eksi 1 diyoruz o zaman eksi i'nin karesi de eksi 1'dir. O halde benim çözüm kümem ne olur? Çözüm kümemiz arkadaşlarım eksi i ve i sayıları olur. Bakın gördüğünüz üzere ikinci dereceden bir denklemdi ve çözüm kümesinde iki tane eleman var ve birbirinden farklı iki tane reel köke sahip olmuş oldu sevgili arkadaşlarım Bu ikinci dereceden denklem ve Cebirin Esas Teoremi böylelikle haklı çıktı. Eninci dereceden bir denklemin n tane kökü olması gerekiyordu ve işte karşımızda iki tane kök. Demek ki şimdiye kadar öğrendiğimiz en geniş sayı kümesi olan reel sayılar kümesi bu denklemin Çözümüne yetmiyor diye yazmışız. O halde yeni küme tanımlamanın zamanı gelmiş. Burada sevgili arkadaşlarım, iyi sayısını tanımlıyoruz. Şimdi i kare sayısı eksi bir ise tabii ki reel sayılarda yaptığımız işlem gibi düşünüp her iki tarafın kare kökünü alırsanız, böylelikle kök eksi bir sayısı da iyi sayısına eşit olacaktır. Normal bildiğimiz reel sayılarda e, çift dereceli bir kökün içerisi biliyorsunuz negatif olamıyordu ama sanal sayı olduğu için artık çift dereceli kökün içerisine negatif bir sayı koyabiliyoruz ve bunun da eşitini bulabiliyoruz arkadaşlarım. I sayısı burada sanal sayı birini unutmayın. Nereden geliyor I imajinerden geliyor demiştik. Şimdi artık kompleks sayılar kümesini tanımlayalım. Bir z sayısı arkadaşlarım. A ve B reel sayı olmak üzere A, B eleman reel sayı. Bakın buradaki A ve B. A artı iB biçimindeki bir sayı varsa elimizde Z sayısı varsa işte bu Z sayısı artık kompleks sayılar kümesinin bir elemanıdır diyoruz Burada dikkat edilmesi gereken şey her reel sayının aynı zamanda bir kompleks sayı olmasıdır bu mat bir de işimize yarayabilir. Her reel sayı aynı zamanda bir kompleks sayıdır yani hani demiştik ya işte rakamlar Daha sonrasında sayma sayıları Daha sonrasında doğal sayılar tam sayılar rasyonel sayılar Bunun dışında bir irrasyonel sayılar vardı arkadaşlarım. Ve tüm bunları kapsayan sayı kümesi de reel sayılar demiştik. İşte bu reel sayıları da kapsayan bir kümenin daha olduğunu görmüş olduk. Böylelikle bu kümenin ismi de kompleks sayılar olmuş oldu. Böylelikle her reel sayı gördüğünüz üzere bir kompleks sayı olmak zorunda da diyebilirsiniz. Evet. Şimdi z eşittir artı ib sayısı için a sayısı arkadaşlarım bu z sayısının e, reel kısmıdır. Reel kısmı. Ve B sayısı da imajiner kısmıdır sevgili arkadaşlar. Real kısmı Z sayısının real kısmını bu şekilde gösteriyoruz. RZ. İmajiner kısmını ise z biçiminde gösteriyoruz. Eğer böyle ve böyle ifadeler kullanıldıysa bu demek oluyor ki Z'nin real kısmı yani A'dan bahsediyor. Bu da demek oluyor ki Z'nin imajiner kısmı yani B'den bahsediyor diyeceksiniz. Örnek olarak da 5 artı 3 i sayısı için mesela bu z'nin yukarıdaki z sayısının yani 5 artı 3 i'nin reel kısmı i'siz olan kısmıdır yani 5'tir. İmajiner kısmı i ile olan kısmıdır yani 3'tür diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Bakın imajiner kısım 3 i değil 3'tür. Tamam pekala şimdi sağ üst tarafa doğru bir geçelim bakalım örnek 44 tabi ikinci dereceden denklemlerden devam ediyoruz. İkinci dereceden denklemlerin bir alt konusu olduğu için. Z1 sayısı 2 artı 3'i, bunun reel kısmı 2, imajiner kısmı 3 diyeceğiz. Bunun reel kısmı, bakın dikkat edin, illa sağdaki imajiner olacak diye bir kural yok. Reel kısmı 5'tir, imajiner kısmı bu sefer sol tarafta verilmiş 2'dir. z 3ün reel kısmı 6'dır, imajiner kısmı eksi 1'dir. I'nin katsayısı eksi 1 diye. z 4ün reel kısmı eksi 1'dir ve imajiner kısmı 1'dir arkadaşlarım. I'nin katsayısı 1 çünkü 2i sayısının içerisinde reel kısmı olmadığı için reel kısmı sıfırdır diyoruz ve imajiner kısmına da 2 diyoruz. Z6 sayısı da 13 demiş. İmajiner kısmı olmadığı için sıfır diyorum. Reel kısmı 13'tür. Yani 13 dikkat ettiyseniz bu bir aslında bir reel sayı, bir tam sayı, bir rasyonel sayı, bir doğal sayı. Ama aynı zamanda bir karmaşık sayı olduğunu da unutmayacağız. Çünkü reel sayılar sevgili arkadaşlarım, karmaşık sayıların alt kümesiydi. Bunu da sakın ama sakın unutmayın. Şimdi gelin 45. örneğimize bakalım. Z sayısı demiş ki kök içerisinde eksi 9 artı küp kök içerisinde eksi 27. Bu karmaşık sayının reel ve imajiner kısımlarını bul demiş bize. Yani şunlar soruluyor. reel Z ve imajiner Z soruluyor sevgili gençler. Şimdi pekala ama biz bu sayıyı öncelikle biraz düzeltmemiz gerekiyor. Çünkü iyi diye bir sayı görünmüyor şu an. Arkadaşlarım buradaki kök eksi 9 dediğimiz sayı dikkat ettiyseniz kök eksi 1 ile kök 9'un çarpımıdır. Artı küp kök eksi 27'de eksi 3'ün ta kendisidir. O halde ben diyorum ki şurası iyiydi zaten. Değil mi hocam? Kök 9'da 3'tü. O halde bu sayı 3'i eksi 3'ün ta kendisidir. Bakın 3 çarpı i eksi 3. Burada geldi. O halde bunun reel kısmı bakın burada eksi 3'tür. İmajiner kısmı da buradadır. Yani 3'tür diyeceğiz. 45. sorumuzun çözümü de bu şekilde ortaya çıkmış olacak. 46. örnekteyiz. Z sayısı kök 16. Kök 16'nın 4 olduğunu zaten biliyorsunuz. Bir de kök içerisinde eksi 16. Bakın bunu nasıl yazacağız? Kök eksi 1 çarpı kök 16. Demek ki artık şurayı hemen ayırıyoruz 4 diye. Bakın 16'yı gördünüz. 4 dediniz. Buradaki eksiden kaynaklı da i diyeceksiniz. Çünkü burası da neydi? i'ydi. 4i. Demek ki o zaman z neymiş? Bakın burada arkadaşlar biz ne bulduk? 4 artı yanındaki de 4i oldu. Z artık 4 artı 4i'miş dedik. Pekala şimdi. Diyor ki bu z sayısının reel kısmı 4 onu buraya yaz diyor. İmajiner kısmı da 4 onu da buraya yaz diyor. 5 kere 4 20 yapar. Eksi 2 kere 4 de 8 yapar. 20'den 8'i çıkarırsanız cevap şap karşınıza çıkar. Doğru cevap 12'ymiş sevgili gençler. 47. örneğimiz. Hadi bakalım beraber çözelim. X kare artı 25 eşittir 0 denkleminin kompleks sayılardaki çözüm kümesini bulunuz demiş. Kompleks sayılar dediği için normal sertler altında reel sayılarda çözüm kümesi bulun deseydi boş küme deyip geçecektik. Ama kompleks sayılar demiş, karmaşık sayıları kullanmamıza izin vermiş. O zaman ona göre çözeceğiz soruyu. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen şöyle yapıyoruz. 25'i karşıya at atacaksın. Bak, bu birinci yöntem. X kare eşittir eksi 25 diyorsun Karekökünü alıyorsun. Karekökünü aldığın zaman burası mutlak değer x olur. Eşittir dedik. Karekök içerisinde eksi 25. E sen bunun 5'i olduğunu biliyorsun. O halde mutlak değer x eşittir 5'i ise x eşittir ya 5'idir ya da eksi 5'idir diyeceksin. Soruyu bitireceksin. Soru bu kadar. Peki normal bir şekilde çözmek istersek onu da alttaki örnekte gösterelim isterseniz. 48. örneği gösterirken bakın bunu böyle çözdük ama alttakini yukarıdaki gibi çözemeyeceğiz. Çözedebiliriz de neyse şimdi yeri değil. Arkadaşlar bakın şöyle diyoruz. x kare eksi 4x artı 8 denkleminin kompleks sayılardaki çözüm kümesi. Normal şartlar altında deltasına bakıyorsun. Çarpanlarına ayrılmıyor Çünkü -4'ün karesi 16 eksi 4 çarpı 1 çarpı 8 yani 16 eksi -32 geldi E sen bunun ne olduğunu biliyorsun eksi -16 Peki eksi 16 -60'dan küçük mü Evet o zaman ne diyorduk reel sayılarda reel sayılarda çözüm kümesi boş küme diyorduk ama bize ne demiş arkadaş kompleks sayılardaki çözüm kümesini bul demiş E Madem öyle o zaman biz normal kök bulur gibi x1g,2 yani Eşittir diyelim. Eksi b artı veya eksi kök delta bölü 2a formüllerimiz vardı. Hatırladın mı? Pekala bu formülde yerine yaza, yaza yaza yaza bulalım. B sayımız neydi arkadaşlarım? Eksi 4. Eksi eksi 4 ne yapar? Eksi eksi 4 artı 4 yapar. Artı dedim önce artılısını bulalım. Kök içinde deltamız kaçtı? Eksi 16 idi değil mi? O zaman kök içinde eksi 16 dedim. Bak işte karmaşık sayı buradan geliyor. Bölü a'sı 1 olduğu için buraya direkt 2'yi yapıştırdım. Ne diyoruz? 4. Bak şurası ne yapar şimdi? Kök 16 normalde 4. E i̇çerisi eksi o zaman 4 4'i diyeceksin. 4 artı 4'i bölü 2. Peki bu ne yapar? 2 artı 2'i yapar sadeleştirdiğin takdirde. Bir kökümüz bu ya. Diğer kökümüz nedir o halde? 2 şurası eksili olacak ya. 2 eksi 2'i'nin ta kendisidir. Şimdi çözüm kümesi bu karmaşık sayıların küçüğü büyüğü olmaz tamam mı? Yani şöyle diyemezsin. İşte eksi i sayısı i'den daha küçüktür diyemezsin. Karmaşık sayılarda öyle bir sıralama bağıntısı Kurulmuyor arkadaşlarım. Dolayısıyla istediğini istediğin yere yazabilirsin ama biz yine de eksilisini el alışkanlığı itibariyle öne yazalım, artalısını da arkaya yazalım. İşte çözüm kümemiz budur diyelim. Farklı türlü çözülebilir mi? Yani deneyelim isterseniz. Hadi. Çözülebilir tabii ki. Yani SM ile hoca soru çözüyorsa her türlü çözülebilir arkadaşlar sorular. Siz de bunu biliyorsunuz. Şimdi şöyle diyelim. X kare tam kareye tamamlamayı diye bir yöntem anlatmıştım. Bir önceki değil ondan önceki videoda hatırlarsa. Ee, yani video 6'da. X kare 4x 4 olsa tam kare olurdu ama artı 4 yok ne var artı 8 var o zaman artı 1 4 daha diyorum 8 yaptı bak eşittir 0. Şu 4'ü alıp karşıya atacaksın. Şurası da ne? X 2'nin parantez karesi. Eşittir ne oldu? Eksi 4. Her iki tarafın kare kökünü alırsan mutlak değer x eksi 2 kalır burada. Burası da ne yapar? 2 iyi yapar. Şimdi bak x 2 ya 2 iyidir ya da x 2 eksi 2 iyidir şu a eksi 2'yi bu tarafa atarsan x eşittir 2 artı i gelir 2 i artı 2 gelir özür dilerim siliyorum burayı Uf, tamam x eşittir ne gelir 2 i artı 2 şuradaki 2'yi karşı atarsan x eşittir eksi 2 i artı 2 gelir Bak şimdi yandakiyle bir farklılık var mı? Bir yabancılık çekiyor musun? Hiçbir yabancılık çekmezsin çünkü aynı kökleri bulmak zorundasın. İster delta'lı bul, ister sana kalmış tam kareye tamamla bul. İstersen de şu şekilde eğer daha basit bir denklemse direkt kare kökünü alıyorsun, yapıştırıyorsun. Orası sana kalmış, orası senin e, düşüncen. Artık sınav esnasında hangisini istiyorsan, hangisi aklına geliyorsa, hangisi kafana yatıyorsa ben bununla kendimi daha güvenli hissediyorum diyorsan o yöntemi kullanarak bu soruyu çözebilirsin. Sıkıntı yok. Şimdi 48. örneğimizi ve böylelikle 25. sayfamızda bitirdiğimiz bulunuyoruz. Geçiyoruz 26. sayfamıza. Sanal sayı biriminin kuvvetlerine. Ki burası önemli. Çünkü bu kuvvetler arkadaşlarım birbirini tekrar eden nitelikte periyodiktir arkadaşlar. Peki periyodikten kastımız bunun periyodu falan ne? Bunlara bir bakalım hadi beraber. Şimdi i sayısının kök eksi 1 olduğunu biliyordunuz. i'nin birinci kuvveti doğal olarak bir, i'dir. I kare i karenin de -1 olduğunu söylemiştik değil mi 2 kare -1'di Pekala Çünkü kök eksi- 1 ile kök eksi 1'in çarpımı -1 yapar bundan kaynaklı -1'dir Peki 2 küp sayısı nasıl elde edilir arkadaşlarım Tabii ki 2 kare ile iyi çarparsınız 2 kare neydi 1'di. di -1 ile i'nin çarpımında eksi- i yaptığı için bakın burası eksi- y'dir Peki i üzeri 4'ü nasıl elde edersiniz Tabii ki 2 kare ile 2 kareyi çarparsınız 2 kare 1di 2 kare -1'di Çarptınız artı 1 geldi bundan kaynaklı sıralama şu şeklidir i Eksi 1, eksi i ve 1. Şimdi i üzeri 5'i elde edebilmek için pek tabii i üzeri 4 ile i'yi çarpmamız gerekiyor. i üzeri 4 1 olduğu için bir kere i de i yaptığı için arkadaşlarım demek ki burası ne olacakmış? i olacakmış. Peki i üzeri 6 tabii ki i küple i küpün çarpımıdır. Eksi i ile eksi i'nin çarpımı i kare yapar. i kare de eksi 1'di. Yani bunun aynısı. i üzeri 7 de o zaman arkadaşlarım bunun aynısı gelecek. Ve i üzeri 8 ile i üzeri 4'ün yani 1'in karesi olduğu için burası da 1 gelecek. Dikkat ettiyseniz 4'te bir bir tekrar var. O halde bu da i'dir. Bu da eksi 1'dir. Burası eksi i'dir. Ve burası da sevgili arkadaşlarım 1'dir diyeceğiz. O halde artık genellemenin zamanı geldi. i'nin kuvvetlerine baktınız. i'nin kuvvetlerine baktığınızda kuvvet 4'te bölümden kalan 1 ise sonuç i'dir. 4'te bölümden kalan 2 ise sonuç eksi 1'dir. 4'te bölümden kalan 3 ise arkadaşlarım eksi i ve 4'te tam bölünebiliyorsa üst o halde cevap 1'dir diyoruz. Hemen seri örneklerimize bakalım. Tabi negatif örneklere de bakacağız burada. i üzeri 97. 96 tam bölünür. Kalan 1'dir. Kalan 1 ise İ üzeri 1'in ta kendisidir. Yani cevap İ'dir. i üzeri 101. 100 tam bölünür. Tam bölündüğü için kalan 1'dir. e üzeri 1 eşittir. Yine i'ye eşittir. 123. 120 tam bölünür. Demek ki kalan 3 olduğu için İ küpe eşittir. Ve 2 küp eksi İ'de dikkat edersiniz. İ üzeri 14. 12 tam bölündüğü için... 14'ün 4'le bölümünden kalan 2'dir. Yani bu da i kareye eşitmiş ve i kare de -1'di hatırlarsanız. Peki negatif kuvvetlerde ne yapacaksınız? Arkadaşlarım negatif kuvvetlere 4'ün katı olan sayılar ekleyeceğiz ve sonucun pozitif çıkmasını bekleyeceğiz. Örnek veriyorum -17'ye ne eklersem daha mantıklı olur? 4'ün katı olan 20 eklersem. -17'ye 20 ye eklerseniz 2 küp yapacaktır. 2 küp i'ydi. Bitti i üzeri eksi -11. Hemen onu 2 ekleyin. i üzeri 1 gelsin. i üzeri 1 nedir? i'nin ta kendisidir. i üzeri 40. i üzeri 44'e tam bölünür arkadaşlarım. 4'e tam bölündüğü için cevap 1'dir. i üzeri eksi -20 eksi -24'e tam bölündüğü için cevap 1'dir. Burada isterseniz 20 ekleyip i üzeri 0'dan yine 1 geleceğini de söyleyebilirsiniz tabii ki. Notumuza bakalım. Sanal sayı biriminin tam sayı kuvvetlerinden seçilen herhangi ardışık 4 tane karmaşık sayının toplamı daima ve daima sıfırdır yazın buraya. Bunu da el atalım. Şöyle ki örnek veriyorum. i üzeri 102, i üzeri 103, i üzeri 104, i üzeri 105. Bakın rastgele 4 tanesini seçtim. Ardışık tam sayı kuvvetlerinden. Peki i üzeri 102, biliyorsunuz ki i kareye eşitti. Burası i küpe eşit, burası 1'e eşitti çünkü i üzeri 4. Ve sevgili arkadaşlarım burası da tabii ki i üzeri 1'e yani i'ye eşit. kareyi neydi arkadaşlarım? Eksi, eksi 1'di. E, eksi 1 ile artı 1 birbirini götürür. E eksi i'ydi Eksi i ile artı i birbirini götürür. Her şey birbirini götürdüğü için kalan sonuç elimizde sadece 0 olacaktır. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım ne diyoruz? Ardışık 4 tane seçtiğin herhangi i'nin kuvvetinin toplamı mutlaka ama mutlaka 0'dır. İstersen sen git ardışık 16 tane seç. Bunları topla, sonuç yine sıfır olur. İstersen ardışık 40 tane seç topla, sonuç yine sıfır olur. Neden? Çünkü 4'ün katı kadar seçersem sonuç hep sıfır gelir. Bunu anlamış olduk. Şimdi karmaşık sayıların eşitliği var arkadaşlarım. Eğer ki bir z karmaşık sayısı bir w karmaşık sayısına eşitse, z karmaşık sayısını a artı ib, w karmaşık sayısını da c artı id olarak gösterdik. Z y eşitse, zw eşitse. Reel kısımlar birbirinin aynısıdır ve imajiner kısımlar da birbirinin aynısıdır diyoruz. Bunu sakın ama sakın unutmuyorsunuz. A, C'ye, D'ye eşit olmak zorunda. Örnek 50'ye hemen bir bakalım. Diyor ki, Z, eşit V'ye eşitse diyor, X kare y kaçtır diye sormuş. Şimdi bak, çok dikkatli dinliyorsun. Üst tarafa bakıyorsun, reel kısmımız kaç? 4. Alt tarafa bakıyorsun, reel kısım kaç? X artı Y. Demek ki X artı Y neymiş arkadaşlar? 4'ün takendisiymiş. Bu cepte. Alt tarafta imajiner kısmı bakıyorsunuz. İmajiner kısım burada i'nin katsayısı eksi 2'dir. Eksi 2 eşittir diyorsunuz. Üst tarafın imajiner kısmı da şurası. Eksi içeri dağıtıp okuyalım lütfen. Eksi x eksi 3 y'dir arkadaşlar. Demek ki eksi ile çarparsanız bu denklemi x artı 3 y'nin de 2 olması gerektiğini görebiliriz. Şimdi üsttekinden alttakini çıkarma zamanı geldi x'ler gitti y'den 3y çıktı eksi 2y 4'den 2 çıktı 2 demek ki y kaçmış arkadaşlar eksi 1'miş y eksi 1 ise eğer bak şuraya yerine yazalım eksi 1 diye eksi 1'i karşı attığın takdirde de kaç gelir 5'in ta kendisi gelir doğru mu şimdi o zaman x kare demiş yani 5'in karesi eksi y'mizde eksi de eksi eksi 1 dedim 5'in karesi 25 yapar eksi eksi gider artı 1 gelir doğru cevap da buradan 26'nın ta kendisi gelecektir 26. sayfanın sol alt köşesindeki sorunun cevabı da 26 dedik. Ve artık devam ediyoruz. Sağ üst taraftaki kısımla karmaşık sayılarda 4 işlem diyoruz. Şimdi bu arada karmaşık sayıların eşitliği ile alakalı tabii ki karşımıza o kadar çok yoğun sorular çıkmadığı için tek örnekle geçiştirebiliriz. Yani emin olun bu sene de çıkmayacaktır karmaşık sayıların eşitliği ile alakalı. Sadece bunlar soruların içerisinde kullandığımız argümanlar sevgili arkadaşlarım. Şimdi. Dört işlem nasıl yapılıyor? Bildiğimiz gibi yapılıyor. Z sayısı eğer A artı İ, B ve W sayısı da C artı İ, D ise Z ile V'yi toplarken reel kısımları bir arada topluyoruz. Yani A artı C artı i parantezinde B artı D diyoruz. Yani imajiner kısımlar bir arada toplanıyor. Real kısımlar da bir arada toplanıyor diyeceğiz. Pekala. Z eksi ve yine aynı şekilde bak. A'dan C'yi çıkarıyorsun. Artı i parantezinde B'den de D'yi çıkarıyorsun. B eksi D diyorsun. 2Z artı V. Şunun 2 katını 2A. Şunun da tek katı yani kendisi. Evet, dolayısıyla C diyoruz arkadaşlarım. Bununla nereyi topluyoruz? İmajiler kısımları. Yani i parantezinde 2B artı D diyorsunuz. 2B artı D. Z ile V'nin çarpımı normal bildiğimiz standart çarpma işlemi aslında. Şöyle A ile C'yi çarpıyorsun, Dağıtıyorsunuz yani. A çarpı C artı a çarpı id artı c çarpı ib artı e, bakın şuna dikkat sadece ib ile id'yi çarparsanız bd i kare yapar ki i kare eksi birin ta kendisiydi eksi bd gelecektir o yüzden ben şuradaki artıyı siliyorum ve buraya da eksi bd'yi yerleştiriyoruz z kare demiş yani şunun karesini alırsanız a kare artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı yani a b i yapar arkadaşlar abi yaptı bakın Sonrasında da i b'nin karesi vardı i b'nin karesi i kare b karedir i kare dediğimiz sayı eksi 1'dir dolayısıyla eksi b kare gelecektir burası da eksi b kareyi de yazdık peki z'yi v'ye bölerseniz yani buraya dikkat edin burası biraz önemli a artı i b bölü c artı İ'de. bakın şunu biliyoruz ee, biz hiçbir zaman e, reel sayılarda çalıştığımız zaman da payda da köklü ifade bırakmıyorduk Paydada köklü ifade kalmasını istiyorduk. Peki paydada köklü ifade kalmayacak. Bunda ne yapıyorduk? Eşleniği ile çarpıyorduk. Eşleniği çarptıktan sonra paydaki kökten kurtarıp cevabı söylüyorduk. Şimdi burada dikkat edin. Paydada i var. Ve i sayısının ben kök eksi 1 olduğunu biliyorum. O halde arkadaşlarım paydada hala köklü ifade bırakmama geleneğini sürdürmemiz gerekiyor. Peki nasıl bırakmayacağız? İşte bunu eşleniğiyle ile çarpmamız gerekiyor. Eşleniği kavramını birazdan öğreneceğiz arkadaşlarım. Biz şu an bunu... A artı iB bölü c artı iD olarak bırakalım ama eşlenek çok basit tahmin et tahmin ettiğiniz üzere C eksi i olacak ama yine de biz onu birazdan görelim şimdi sevgili gençler Z ve w karmaşık sayıları verilmiş bize aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını karşılarına yazdığını demiş. şu bakın Z ile v'yi topla demiş toplayalım 2 ile 3'ü topluyorsunuz 5 i ile 2'yi topluyorsunuz 3'yi bu kadar Z'den v'yi çıkar demiş. 2'den 3'ü çıkardınız eksi -1 den 2'yi çıkardınız eksi i bu kadar 2z demiş 2z nedir arkadaşlarım? 4 artı 2'yidir 3 w ne demektir O da 9 artı 6 i'dir üsttekinden alttakini çıkar demiş 5 eksi 4 eksi i diyeceğiz Sevgili arkadaşlarım şimdi Z ile v'yi çarp demiş bakın 2 kere 3 6 yapar artı 2 kere 2'yi 4' yapar i kere 3 3 i yapar ve i kere 2i 2 yapar Neden? 2i kare yapar i kare 1'di. Demek ki 2 gelecekmiş. Bakın şurayı toparlarsanız 7 i. 6'dan 2'yi e e e çıkarırsanız 4 yapar. Dolayısıyla 4 artı 7 i bizim cevabımızdır diyebiliriz. Şu dursun, birazdan bakacağız. z kare artı v. Hadi gelin 2 artı i'nin karesini alalım. Birincinin karesi 4. ikinci'nin karesi 1. Bir. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı. Yani artı 4 i. Neden ikincinin karesi 1 oldu? Çünkü i kare 1'di. O halde 4'ten 1'i çıkardınız. 3 artı 4i bu z karedir. Bir de bunun üzerine neyi ekleyeceğiz? w yani 3 2 2'yi ekleyeceğiz. Bakın 3 artı 3 6 yapar. 4i 2i de 6i yapar. 6 artı 6i bizim cevabımız olur. Şimdi gelelim şuna. Zurna'nın zırtladığı yere geleceğiz. Karmaşık sayıların eşleniğini bir okuyalım. Ondan sonra da oraya o örneği yazalım. İki karmaşık sayı. Bak, burası çok önemli. Yani bunun e, tanımı Çoğu yerde de yanlış yapılır. Burası çok önemli oysa ki iki karmaşık sayı toplandığında ve çarpıldığında sonuç reel sayı oluyorsa bu iki sayıya birbirinin eşleniği denir. İki tane karmaşık sayı çarpıldığında ve toplandığında sonuç reel sayı oluyorsa bu iki karmaşık sayı eşleniktir diyoruz. Bakın toplanıldığı zaman da bize karmaşık sayıların toplanıldığı zaman da sonucunun ne çıkması gerekiyor? Reel sayı çıkması gerekiyor. Tamam o halde biz bunu anladık. Ben ben bir a artı ib sayısını neyle toplarsam sonuç reel sayı çıkar. Tabii ki burada eksi ib olması gerekiyor ki eksi ib olması gerekiyor ki toplanıldığı zaman o i'ler ortadan kalksın. Demek ki orada eksi ib olacak eşitliğin kısmında. Bir de çarpıldığı zaman da bana bir reel sayı vermesi için iki kare farkından kaynaklı a kare eksi b kare i kare olacak. I kare neydi? Eksi birdi. Eksi bir kere B kare. Eksi B kare. Bir de başında eksi var. Artı B kare yapar. A kare artı B kare geldi. Demek ki arkadaşlarım bundan ne olması lazımmış? A olması gerekiyor. İşte A artı B ile A eksi B birbirinin eşleniğidir. Burada da eşleniği şöyle gösterdik. Z karmaşık sayısı buysa bu karmaşık sayının eşleniği Z ile gösterilir. Yani arkadaşlarım şu Z ise bu Z üstüdür. Z'nin üzerinde bir çizgi çekeceksiniz. Buna Z üstü diyeceğiz. Ya da Z'nin eşleniği de diyebilirsin. Şimdi. Şuraya bakıyorsunuz Z'nin eşleniğinin eşleniği. Şimdi şunun eşleniğini aldık bu. Bunun eşleniğine i'nin kat sayısını değiştirdim. Bu mu geldi? Bak bunlar birbirinin eşit. Yani bir sayının bir karmaşık sayının eşleniğinin eşleniği gene kendisine eşittir. Ve devam. Z ile Z üstünün yani iki sayının eşleniğinin çarpımı sevgili arkadaşlarım. Burada burayı genelleyeceğiz ama bunu asla, ama asla unutmayacaksın. A artı İB ile A eksi İB'nin çarpımı. Reel sayılarda gibi, gibi düşünelim. Normalde a eksi b ile a artı b'nin çarpımı nedir arkadaşlar? Reel sayılarda a kare eksi b karedir değil mi? İşte buradaki şurada i var ya o i'den sebep. A kare artı b kare diyoruz biz bu iki kare farkı şeklinde yazılabilen şeylere. Yani a artı b ile a eksi b'nin çarpımına biz a kare artı b kare diyoruz. Şimdi örnek 52'ye bir bakalım. Demiş ki z eşittir 4 eksi 2'yi karmaşık sayısı veriliyor. Buna göre z artı z'nin eşleniği bölü z çarpı z'nin eşleniği. Bir kere z çarpı z'nin eşleniği. Z artı z'nin eşleniği. Z'miz arkadaşlar buysa z'nin eşleniği neydi? 4 artı 2'ydi. İkisini toplarsanız 8'in ta kendisi gelecektir. Peki bu ikisini çarparsak o zaman ne olur? Tabii ki a kare artı b kare demiştik. Yani 16 artı 4 diyorsunuz 2'nin karesinden. Bu da bize 20'yi veriyor. Bakın burası da 20. 8 bölü sadeleştirirseniz 2 bölü 5'in ta kendisi gelir. Bu işlemin sonucu 2 bölü 5'tir deriz. Şimdi sevgili arkadaşlarım 26. sayfamızı bitirdik. Şöyle az önceki sayfada uzaktan bakmadık onu hatırladım. Şöyle uzaktan iki sayfamıza da bakalım. Eğer sen de sayfalarını bu şekilde doldurduysan ve bu iki sayfayı çok fazla miktarda verim alarak geçirdiysen ee, elini kaldırabilirsin. Ben tamam hocam hadi devam edelim diyebilirsin. O zaman ben de senin için 27. sayfayla devam edeyim. 53, 54, 55, 56, 57, 58. örnekler kaldı. Bu örnekleri de çözdükten sonra videolarımızı noktalayacağız ve testlerimize geçeceğiz. Şimdi i kare eksi 1 olmak üzere 3z artı 2 eşittir 4 çarpı z'nin eşleniği artı 21'i eşitliği sağlandığına göre z'nin kısmı kısmıyla z'nin imajiner kısmının çarpımı nedir diye sorulmuş bize. Öncelikle z'nin ne olduğunu bilmiyoruz. Z'nin ne olduğunu bilmediğimiz için z'ye a artı ib diyelim mi arkadaşlar? Vallahi diyelim. Siz de bu tarz sorularda bunu yapın. Şimdi z a artı i ise o halde arkadaşlarım yazıyorum bakın 3 çarpı a artı ib artı 2 eşittir 4 çarpı. Şimdi z buysa z'nin eşleni nedir? a eksi b'dir. O halde yerine yazıyorum. a eksi b artı 21 i yazdım. Sonrasında peki neler olacak bir bakalım. 3'ü içeri dağıtalım. 3 a artı 3 b İ yazdım artı 2 eşittir 4 içeri dağıtıyorum 4a eksi 4bi artı 21i dedik. Sonra mı? Şu 3a'yı aldım, şunun yanına gönderdim burada a kaldı. Tamam. Daha sonrasında şu eksi 4bi var burada bakın. O orada kalsın. E artı diyorum i parantezin alırsam 21 eksi 4b gelir bakın burası. Bu tarafta da 2 artı 3bi'miz var. Artık burası istediğiniz kadar oynayabilirsiniz. İyi olanları isterseniz sol tarafa atın. iyisiz olanlar bir tarafta kalsın. Hiçbir şey yapmanıza gerek kalmayabilir. Aha böyle kalın. Kalsın. Bunu bu tarafa atmadan bile çözebilirdik. Sadece atasım geldi o, o sırada. Şimdi şöyle yapıyorsunuz bak. Gençler, buranın reel kısmı A'dır. İyisiz kısmı. Sol tarafın reel kısmı nedir? 2'dir. O halde A kesinlikle ama kesinlikle 2'dir diyeceğiz bu cepte. Şimdi geldim. Imajiner kısımlara. Bu tarafın sol taraftaki imajiner kısmı nedir? 3B. Sağ tarafın imajiner kısmı nedir? 21-4B. Yazdım hemen. 21-4B. Eksi 4B'yi bu tarafa attınız. 7B eşittir. 21 geldi mi? Geldi. O zaman B kaçtır arkadaşlar? Tabii ki 3'ün ta kendisidir. A'yı da B'yi de buldum. Şimdi benim res, karmaşık sayım 3 değil 2 artı 3'i miymiş? A'yı 2 buldum. B'yi 3 buldum. Buymuş arkadaşlar. Bunun reel kısmı 2. imajiner kısmı 3 olduğuna göre... 2 çarpı 3 sorulmuş bize. O halde cevabımız 6'nın ta kendisidir diyebiliriz. Bu şekilde i kare eşittir eksi 1 olmak üzere diye başlayıp buralarda z'li veya z'nin eşleniyeli tarzı bir şeyler verildiyse mutlaka ama mutlaka soruya şu şekilde başlıyorsun. A bir z karmaşık sayı seçiyorsun. A artı i b x artı i m artı ne istediğini seç ve soruya başla. Yerine yazdığın takdirde ve işlem hatası yapmadığın müddetçe soru senin olacaktır. Artı 1 met. Ve devam ediyorum 54. örnekte. Sakarya selamlar. i kare eşittir eksi 1 olmak üzere. Z eşittir. M artı MI. Yani reel kısmı ile kısmı eşitmiş. Z çarpı Z'nin eşitlerini de 32. Şimdi bak bir dakika dur. Z M artı MI'di. Z'nin eşitlerini de M eksi MI'dir. Bunların çarpımı. Bunların çarpımı nedir? M kare artı M karedir. Tamam yani 2 tane m²'dir. 2 m² kare kaçmış? 32. O zaman kare kaçtır? 16 mıdır? m'nin alabileceği değerlerin demiş pozitif farkı. Şimdi m'nin alabileceği değerler bir eksi 4'ü alabilir. Bir de 4'ü alabilir tabi doğal olarak. Şimdi bunların farkı kaç? 8 veya eksi 8. Ama pozitif olanı demiş. O halde cevabımız ne? 8 olacaktı sevgili gençler. Çok güzel. Geçtim 55'e. 2 artı 3'i karmaşık sayısının çarpma işlemine göre tersinin imajiner kısmı sorulmuş. Bakın gençler. 2 artı 3 karmaşık sayısı. Bu arada çok özür dilerim. Şunu unuttuk yapmayı. <gülüyor> Bunu unuttuk. Hadi bakalım. Hocalar unutmaz. Onu söyleyeyim. Peşin peşin söyleyeyim. Hoca dediğin adam unutmaz yani. O tenefüs sili bile çalsa onu unutmaz. Z bölü V sorulmuştu. Z neydi V neydi ya? Dur, bakalım da ona. Şöyle silelim tabi. Unuttuk tabi örneği. Yani hocalar unutmaz. Bunları unutur da ne yapacağını unutmaz hoca. Şimdi bak 2 artı i'yi demiş 2 artı i'yi 3 artı 2'yi'ye böl demiş. Tabi payda da i'li kısım kalmayacak burayı 3 eksi 2 ile genişleteceğiz. Genişletirseniz 2 kere 3 6 yapar. 2 kere eksi 2'yi eksi 4'yi yapar. 3 kere 2 orayı çarpmıştık özür dilerim. i kere 3 3'yi yapar. i kere 2'yi de eksi 2 yapar arkadaşlar. Eksi 2'yi kareden yani artı 2'yi kareden eksi 2'yi eksi 2 yapar. Altından 2'yi çıkardığınız 4. Eksi i artı 3'i daha eksi i yapar. Bakın üst taraf 4 eksi i oldu. Alt tarafa bakacak olursanız. 3 artı 2 ile 3 eksi 2'nin çarpımı 3'ün karesi artı 2'nin karesidir. Yani 9 artı 4'ten 13'ün ta kendisidir. Bakın burası da neymiş? 4 eksi i bölü 13'müş diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Paydanın e, köklü sayı olarak kalmaması gerekiyor. İyili bir şey kalmayacak paydada. Köklü bir şey kalmayacak paydada. Olay bu. Eğer bunu bulabildiysen sıkıntı yoktur. Evet şimdi kaldığımız yerden aynen devam. 55. örnekte kalmıştık. 2 artı 3'i karmaşık sayısının çarpma işlemine göre tersi çarpma işlemine göre tersine 1 bölü 2 artı 3'yi, doğru mu? Şimdi bunun imajiner kısmı sorulmuş ya ben bunu 2 eksi 3'i ile genişletmem şart. Genişletelim hadi. Üst taraf ne olur? 2 eksi 3'i olur. Alt tarafta ne var? 4 artı 9 var. 4 ile 9'u toplarsanız 13 gelecektir. Pekala bunu ben arkadaşlar 2 bölü 13 eksi 3 bölü 13 iyi biçiminde yazabilirim. Bana demiş ki bunun imajiner kısmı yani iyilik kısmı şunun eksilisi bakın gördüğünüz üzere demek ki imajiner z eşittir eksi 3 bölü 13'müş. Reel z sorulmuş olsaydı o zaman ne yapacaktık? Tabii ki o da buradaki bakın 2 bölü 13'tür diyecektik. Artık bunun varyasyonlarını sorabilir. Der mesela 2 çarpı RZ çarpı im kare Z der mesela. değil mi? Yani değişik varyasyonlarını Üretebilir. Artık sen bunları bulduktan sonra Gerisi çocuk oyunca zaten 56. örnek i kare eksi 1 olmak üzere İ kare artı 4 ile 4 eksi İ küpü çarp ve 5'i ekle Demişim. İ kare neydi arkadaşlarım? Eksi 1'di. ve 4 eksi 1 Demek ki burası 3'müş. Hayırlı uğurlu olsun 4 eksi İ küp İ küp neydi? Eksi İ normalde Eksi eksi i ne yapar? Artı i yapar. Yani 3 çarpı 4 artı i dedik. Daha sonrasında bir de 5 i'miz mevcut. Şimdi 3'ü içeri dağıtın. 12 artı 3 i, artı bir de 5 i'miz var. 3 i ile 5 i'yi topladınız. 12 artı 8 i dediniz. İşte arkadaşlarım bu ifadenin eşiti 12 artı 8 i'dir diyeceğiz. Soruyu noktaladık. Soru bitti. Şöyle dikdörtgen içine alalım. 57. örnek. X ve y reel sayılar olmak üzere 9i eksi i kare i kare neydi eksi 1'di. baştan yazıyorum 9i i kare eksi birdi eksi eksi 1 ne var artı 1 yapar artı x kare eşittir 15i artı Y'nin karesi artı 25 eksi içeri dağıtıyorum i ile beraber dağıtıyorum eksi x i ve eksi y i dedik sevgili gençler Pekala. şimdi Gel gelelim diğer kısma, diğer hususa. Şunu yapacağız. Hiçbir şeye dokunmayalım. İğrileri, iğrileri eşitleyeceğiz. Real kısımları, real kısımları eşitleyeceğiz. Burada mesela real kısım ne var? 1 artı x kare var. 1 artı x kare eşittir diyorum. Sağ tarafta i'siz ne var? Y kare var, 25 var. Başka bir şey yok. Demek ki 1 artı x kare neymiş arkadaşlarım? Y kare artı 25'miş. Buradan y kareyi bu tarafa, x kareyi bu tarafa gönderecek olursanız x kare... Pardon, y kareyi bu tarafa biri diğer tarafa gönderecek olursanız x kare eksi y kare eşittir 24 olacaktır. Şimdi bu cepte mi? Cepte. Hatta ve hatta şunu da yazabiliriz. x eksi y ile x artı y'nin çarpımı demek ki 24'müş. Hadi bunu kaydedelim şöyle. Tamam, bu dursun cepte. Bir de reel kısımlara bakalım. Şey, imajiner kısma. İ'nin katsayısı 9. Buradaki i'nin kat bakıyorsunuz. 15 eksi x eksi y. Yani bu ne demek arkadaşlar? 9 eşittir. 15 eksi x eksi y demek. Yani şuradaki eksi x eksi y'yi bu tarafa gönderirseniz ve 9'u da bu tarafa gönderirseniz. x y eşittir. 15'den 9'u çıkardınız. 6 gelmiş oldu. Yani arkadaşlar şurası kaçmış? 6. O halde burası kaçtır? Tabii ki 4'tür. 4 kere 6 kaç yapar? 24. Çok güzel. Şimdi ben x y'yi 6 bulmuşum. X eksi Y'yi de 4 bulmuşum. Hadi gelin taraf tarafa toplayın. Artı Y ve eksi Y birbirini götürür. 2X buradan 10 gelir. X kaç gelir? 5'in ta kendisi. Peki X 5 ise Y kaçtır? Tabii ki 1'dir. X 5, Y de 1'miş. X kere Y sorulmuş bize. 5 kere 1 sorulmuş. Doğru cevap 5'in ta kendisidir. 57. örneğimizde çözdük. Ve 58. örneği çözüp videoyu noktalayacağız. Tamam. 1 artı i'nin 5. kuvveti ve 1 eksi i'nin 6. kuvvetini çarpın. Burada bir not diyorsunuz. Kitapta olmayan bir not olduğu için düzenli bir şekilde not alın arkadaşlar. Not. Şimdi bana 1 artı i'nin karesini ve 1 eksi i'nin karesini bir bulalım bakalım. Tamam mı? Ben sizden bunu istiyorum. Videoyu durdurup kendin bulabilirsin. Daha sonra videoyu devam ettir. Şu an durdur. Ve şu an tekrar edelim. De devam ediyorsun. Ben de devam ediyorum. 1 artı i'nin karesi. Birincinin karesi. Artı birinciyle ikincinin çarpımını çıkartı katı. Artı ikincinin karesi. İkincine i. İ kare kaç? Eksi 1. Ooo. O zaman burası artı değil. Eksi 1. Artı 1 eksi 1 gitti. Demek ki 1 artı i'nin karesi neymiş arkadaşlarım? 2 i'ymiş. Şimdi geldim buna. 1'in Birin karesi. Birincinin karesi. 1. Bir. Eksi birinciyle ikincinin çarpımını çıkartı katı. Artı ikincinin karesi diyeceğiz. İkincinin karesi eksi 1. 1 ile eksi 1 gitti. Demek ki 1 eksi i'nin karesi neymiş? Bu da eksi 2 i'miş sevgili arkadaşlar. İşte notumuz bunlar arkadaşlar. Birinci not, ikinci not. Ne demek bu? Bundan sonra 1 artı i mi gördün? Karesi mi var? 2 i'nin ta kendisidir. 1 eksi i'nin karesi eksi 2 i'nin ta kendisidir. Peki bu soruda nasıl işimize yarayacak? Şu şekilde. Arkadaşlar 1 artı i'nin dördüncü kuvveti çarpı 1 artı i biçimde ben burayı açıp 1 eksi i'nin küpünün, 1 eksi i'nin karesinin küpü diyebilirim şu kısmada. Bakın şurası ne oldu? 4. kuvvet, 1. kuvvet çarptım 5. kuvvet. 2 kere 3'te 6 yaptığı için 1 eksi i'nin 6. kuvveti dedik buraya. Ve hatta burayı da 1 artı i'nin karesinin karesi derim. Çarpı 1 artı i artı. Burası da 1 eksi i'nin karesi ne demekti arkadaşlar? 1 eksi i'nin karesi eksi 2 i'ydi. Eksi 2 i'nin küpü dediniz. 1 artı i'nin karesi neydi? Hocam 2 i'ydi. Peki 2 i'nin karesi çarpı 1 artı i artı eksi 2 i'nin küpüne bakacağız. 2'nin küpü eksi 8 çarpı. İ küp neydi? Eksi i'ydi. Eksi kere eksi artı yapar demek ki burası 8 i'ymiş. Şimdi geldim buraya. İşlemi şuraya taşıyorum. 2 i'nin karesi. Tabii ki 4i kare yapar. 4i kare. i kare neydi? Eksi 1. 4i kare eksi 4 yapar o halde. Eksi 4 çarpı 1 artı i ve artı bir de 8i'imiz var. İçeri dağıttığımız soru bitecek. Eksi 4 eksi 4i artı 8i dedik. Burada eksi 4 artı şunları toplarsanız 4i'yi yakalarsınız. İşte bu işlemin sonucu eksi 4 artı 4i diyeceğiz sevgili gençler ve artık dikkat ettiyseniz 27. sayfayı da bitirdik. 27. sayfayı bitirdikten sonra ikinci dereceden denklemlerin small testi karşılıyor bizi. Artık hazırsınız. İkinci dereceden denklemlere de, karmaşık sayılara da hakimsiniz arkadaşlar. Bundan sonra tek yapmanız gereken buradaki small, medium ve large testleri çözüp bu işte ustalaşmak. Tabii ki ben size hiçbir zaman şöyle bir iddiada bulunmadım. Sadece buradaki soruları çözmeniz yeterli. Tabii ki hayır. Zaten vicdanı olarak bunu hissedemezsin. Yani ben bunu çözdüm yetti. Bunu zaten söyleyemezsin. Başka bir kaynaktan daha soru çözmediğin takdirde vicdanınız zaten el vermeyecektir. Vicdanınız rahat olmayacaktır. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım sınavına kadar daha bir sürü soru çözeceksin sen ama şu an hazırsın. Bir şey mi unuttun bu konuyla alakalı? Hemen kitabını açıp bakabilirsin. Çünkü sen bunları doldurdun, sen bunları işledin. Artık bir şey öğrenmiyorsun, bir şey hatırlıyorsun. Hatırlamak öğrenmekten çok çok ama çok daha basittir. Bin kat daha basittir. Bin kat daha hızlı sürer. Dolayısıyla biz sadece hatırlayacağız artık. Bizim işimiz gücümüz yok. Tamam. Evet. Artık 27. sayfayı da bitirdik. 28. sayfada 28-29'da small, 30-31'de medium, 32-33'de sevgili arkadaşlarım. Large testleri işleyeceğiz. Sonraki videolarda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkta kalın ve tabii ki gençler bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.